Selam arkadaşlar Bu videomda sizlere balıklarım için hazırlamış olduğum proteinsel bir mama tarifi vermek istiyorum Bu yapmış olduğum mamayı ben yavru balıklara ve yetişkin balıklara ikisine de veriyorum ve severek tüketiyorlar Bu mama için kullanmış olduğum malzemeler arkadaşlar Somon Levrek Kalamar Karides dana ciğeri haşlanmış havuç haşlanmış kırmızı biber ve sarımsak arkadaşlar. Bu malzemelerden bir mama hazırlayacağız şimdi. Malzemelerin tamamını bıçak yardımıyla eziyorum arkadaşlar. Bunu isterseniz robotla da çekebilirsiniz ama ben bıçakla yapıyorum. Hani biraz daha böyle çok ince değil de balıklar yerken yani yetişkin balıklar yerken biraz daha ağızlarına gelmesi için Bıçak yardımıyla bir 10 dakika bunu böyle iyice eziyorum arkadaşlar İyice ezdikten sonra Streç yardımıyla yani streçe sararak şekil veriyorum streçte ardından Dondurucuya koyup donduruyorum bunu gördüğünüz şekilde strece sarıyorum ardından dondurucuya koyarak ürünü donduruyorum ürün donduktan sonra üstünde de böyle şekil olarak çizdiğim şekilde gördüğünüz gibi bunu şimdi bıçak yardımıyla doğrayacağım balıklara aynı granül yem verir gibi veriyorum ben bu şekilde yapıyorum ve balıklar severek tüketiyorlar videonun sonunda da balıklara vereceğim orada da görebilirsiniz balıkların nasıl yediğini hem yavrular olsun hem de yetişkinler olsun bu şekilde hazır arkadaşlar gördüğünüz gibi ürünün dondurucuda muhafaza ediyorum yine balıklara veriyorum severek de tükettikleri bir yem oluyor bu şekilde arkadaşlar Videonun sonunda da yavru balıklara da veriyorum. Vatozların nasıl yediğini videonun sonundaki bölümdeki eklediğim videodan da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bir farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.